Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. İlk defa bu videoyla kanalı ziyaret eden arkadaşlar için söyleyelim. Belli bir miktar sermaye ile başladığımız bir borsa yolculuğu var nereye kadar gidecek nasıl gidecek bunu hep birlikte göreceğiz aşağı yukarı 5 ay oldu 5 ayda portföyümüz %68 değer kazandı durmadan değişiyor asadlarla halk arızlarla ilerlemeye çalıştığımız bir portföy oluştu arkadaşlar toplam bakiyemiz 8916 lira böyle bir portföy değerimiz var. Geçen haftaya göre %4'lük bir ilerlememiz söz konusu. Başlangıca göre de %68'lik ilerleme söz konusu. Yaptığım alım satımlardan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Obesenin halka arzına katılmak için şöyle gösterelim. Obesenin halka arzına katılmak için Belli Mütter Sanko ve Borusan yatırımdan lot çıkışı yapmıştım. Ve daha sonra Barman'ın halka arzı için yine Borusan yatırımdan lot çıkışı yaptım kadı derseniz zaten ortalama maliyetimiz karlı işlem kapatmalarımızdan dolayı bayağı bir aşağıya çekilmişti. Ne kadar ilk alım maliyetimiz 390'larda olmuş da olsa, karla işte 420'nin üzerindeki kar satışlarımızla birlikte başa baş noktamız 360'a falan çekilmişti. Ona tekrar portföy kasa sayfasından bakarız. Başka ne yapmışız? Barmanın halk arzına katılmak için tekrar Borusan Yatırım'dan çıkış yaptım. Yine Borsan yatırımdan bugün 426 seviyelerinden bir satış işlemi gerçekleştirdi. 4 lot. Elimizde kalanlar. Yani en son manzara bu şekilde görünüyor. Borsan yatırımda ortalama maliyetimiz kar satışlarıyla birlikte 280'e kadar indi arkadaşlar. Yani bu şu demek oluyor. Bizim borsan yatırıma yatırdığımız para şu andan itibaren 280'e fiyatı düşse anca kafa kafaya durum söz konusu oluyor. Bunun haricinde Sanko'da da gayet güzel bir senaryo oluştu arkadaşlar. Karla satış işlemi gerçekleştirdikten sonra alım maliyetim 10.38 olmasına rağmen gerçekteki ortalama başa baş nokta 9.85'i geriledi. obs dördüncü tavanını yaptı. Yani umarım devam eder. Gerçi %10.80 el değiştirmiş. Ona da baktım. Yani umarım bu haftayı da tavanı bozmadan devam ettirir. Papilyona diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani %8 kardan sonra dedik patron hissesini topluyor zaten. Yardırıp gidecek diye düşündük. %8 karı görmüştü portföy. Bozmadık. Güvendik yani. bir geri çekilme söz konusu oldu. Bu yüzden de zararı yazıyor. Aslında kar cebeye akışır. Yani benim temel mantığım o da bu Borsa hesabında bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz bakalım. Bu borsa Excel takip programının nasıl yapıldığına dair videoyu sağ üst köşeye bırakacağım arkadaşlar. Bir oynatma listesi 6-7 tane videodan oluşuyor. Böyle bir Excel takip programı yapmak isterseniz de kendiniz yapabilin diyerek. Sadece Borsa İstanbul için değil tabi bu kripto para içinde, yatırım fonları içinde, tefaş fonları içinde yapılabilir. Ama ben Borsa İstanbul ağırlıklı bir YouTube kanalı olarak bu şekilde kullanmayı uygun gördüm. Şimdi banka hesabımıza da bir göz atalım. Portföyümüz bu şekilde arkadaşlar. Şu anda bankanın hesapladığı karlarda burada zaten. Şimdi hisse hareketlerine de bir göz atalım. Temmuz 1 itibariyle bakalım. Daha öncesine de bakabiliriz de pek bir işimize yaramaz. Hadi Haziran 1'den bakalım. Durum bu şekilde. Gerçek ortalama maliyetleri hesaplarken burada Kürtajdır, vergidir, işte komisyonlardır falan hepsini hesaba katarak tabloyu ona göre oluşturuyorum. Yani benim gerçekte maliyetim ne başa baş noktam ne onu görmeye çalışıyorum. Hatta şöyle bir örnek verelim barma için. Excel'i tekrar açayım. Şimdi barma ödediğim komisyonlarla, ıvırlarla, zıvırlarla arkadaşlar direkt zaten bu şekilde bir eksiyle başlıyoruz. Ve normalde 36 lira olan maliyetimiz. Komisyonlarla birlikte 36.054'e yükseliyor. Tabii kavgada yumruk sayılmaz. Yani yaptığımız karlara nazaran bu ödediğimiz komisyonlar çok küçük kalıyor. Ona da bir şey söyleyemiyor. Ama ben hesaplarken incini cincini her şeyi görmek istiyorum. O yüzden böyle bir exit'e ihtiyaç duyuyorum. Bu hafta bir halk arz meselesi var. O yüzden Borsan Yatırım'dan bir çıkış yaptım arkadaşlar. 4 lot kadar çıktım. Barma'da normalde ben 1400 liralık yeter şeklinde bakmıştım. 1600 liralık dağıtım oldu. Eğer aynı şekilde bir dağıtım gerçekleşirse de 1600-1700 liralık yeni halk arz olacak şirkete isim vermeyelim. Öbür videoda görünmüş olsun halk arz bittikten sonra. Katılacağız işte 1600 liralık verir diye umuyorum. Öyle ilerleyeceğiz. Burada ilk yıl için hemen onun da tablosunu ekrana getireyim arkadaşlar. 5300 lirayla başladığımız yolculukta ilk yıl için hedefimiz haftalık 200 lirayla yılda 10400 lira kar elde edip sermayeyi 3'e katlamak. Ama asıl hedefim bu şekilde ekranda gördüğünüz tablo şeklinde %2 karla ilerleyip devam etmek. Şu anda mevcuttaki toplam portföy değerimiz 8.900 lira. Yani bu da aşağı yukarı 17 Ağustos'taki takvime dek geliyor. Yani aslında gayet güzel ilerliyoruz. Yani benim hesaplama şeklim bu. Hızlı da gitmiyoruz. Yavaş da gitmiyoruz. Şu aralıktayız. 26 ile 27. Hafta arasındayız. Tam böyle milimetrik yine gidiyoruz. Geri düşersek birkaç tane işlem yapıyorum. Hızlanmak için. O da ayrı bir konu. Ama dediğim gibi Birinci yıl için 5.300 lirayla başladığımız rakamı 15.000 lira seviyelerine çıkarmak. ikinci yılı da 45.000 lirayla kapatmak. Üçüncü yılı da 100.000 lira civarında para yapmak. Aylık birikimle filan bu iş olmuyor. Onu bir kere evveliyatından söyleyelim. Sağaç köşeye koyduğum videoda detaylı bir şekilde anlattım. Böyle kıt kana rızkından ayrı ayrı falan bu işler olmuyor. o yıl önce asgari ücret 800 liraydı. Asgari ücretli biri 10 yıl boyunca maaşının onda birini tasarruf etse 20 bin lira para biriktiriyor arkadaşlar. Bu iş böyle gıdım gıdım biriktirmeli falan olmaz. Yatırım araçlarına yatırsa 200-250 bin lira para kazanmış olacak her ay düzenli yatırımla. Bu bile ikinci el arabayı zar zor alan bir rakam ediyor. Ama bu stratejiyle 10 yıl önce mesela gidip de haftalık %2 kar güderek azımsanmayarak bu yolculuğa devam edip bunu düzenli, Yapabilen biri şu anda 8 milyon sahibi olacaktı. Şimdi arkadaşlar ben neresindeyim? Çok sıkıntılı bir zamanda başladım yani bunu hayata geçirmeye. İlerleyişimde ona göre yavaş oldum. Ama şükür belli bir seviyesine getirdim yani. Yani yapılabiliyor. En azından ben yapabiliyorum. Ve insanlar da bu YouTube kanalında 5300 liraya bu şekilde bir asas stratejisi güderek hareket edebilse neler olabileceğini göstermek istiyorum. Ya haftalık ilerlemeleri de videolaştırıyor. Neyse arkadaşlar konu dağılmasın. Ben bu videoda bahsetmek istediğim daha farklı bir şey var. Kar alma seviyeleri. Yani arkadaşım biri dedi ya ben halk arz endeksi gibi bir şey yapmak istiyorum. Nasıl yaparım? Mantıklısı ne? Hani bu işlerle tabii daha fazla haşır neşir olarak bizi gördüğü için sağ olsun böyle bir fikrimizi alma gereği duydu. Ona dedim ki %50 belirleyicidir dedi. Nasıl yani dedi? Yani belli bir el değiştiren not sayısı oluyor arkadaşlar. Yani mesela %10 notu el değiştirdi miydi? Bunun %5'i birinde oldu muydu? Bu yüzde ile bir satış koyuyor adam. Tahta taban taban gitmeye başlıyor. Böyle bir ceryan ediyor olaylar genelde. O yüzden de hani bu lot takibini yapıp el değiştiren lot miktarını tavan bozma ihtimali olan kısımda zincir emirli olarak %50 ise mesela 100 tane lotu 100 liradan aldık 10.000 lira sermaye gömdük. Burada hesaplar düz hesap çıksın diyerek böyle. Elindeki lotun %50'ye vardığında %67'sini bozduğunda zaten yatırdığı parayı kurtarmış oluyor. Fiyat başa döndüğünde de %33 kar etmiş oluyor. Bu tablonun espirisi o arkadaşlar. %50'ye vardı. %67'sini elindekinin bozdun. Ana paranı kurtardın. Fiyat başlangıca dönse bile, %50 fiyat gerilese bile %33 karda kapatıyorsun. Ve burada zaten küsuratlı lot alınamayacağı için bir fazlasını alacağın için de başa döndüğünde eğer ki o hisse senedinde lot artırmaya devam etmek istiyorsan yine 100 tane bile alsanız başlangıca göre lotunuzu %33 artırmış oluyorsunuz. İşte ben buna gerçek kartopu etkisi diyorum arkadaşlar. Özellikle %60'a vardığında olay daha güzel oluyor. Hisse %60'a varınca elindekinin %60'ını bozduğunda %40 kalıyor. Bu %40'la da... İstediğin kadar bekle ya. Bedavaya lot sahibi oluyorsun. Ya. Zarar etmiş, kar etmiş, yükselmiş, düşmüş bu senin umurunda bile olmaz. Borsa İstanbul'da 2020'deki gibi bir trend zor denk gelir arkadaşlar. Yani kar almak önemli. Bunu da söylemiş olalım. Yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı türünden... Zaten değerlendirecek şeyler değil. Bunlar benim tecrübelerim. Sadece sizlerle paylaşmak istediğim olaylar. Yani bir hissenin fiyatının 1 liradan 50 liraya çıkma olayı 10 yılda 20 yılda olan hadiseler arkadaşlar. Zaten millet de 10 yılda 20 yıl yatırım bu yüzden yapıyor. O bir defaya mahsus yükseliş trendini yakalayabilmek için. Ama bu trendler işte 2020'de olduğu gibi bir yıl içerisinde olup bitiyor. Ha şu var. Sen burada ana paranı kurtardıktan sonra %10 çakılır belli bir lot alırsın, %10 çakılır belli bir lot alırsın. Artık bu senin hisseyle kurduğun bağ kalmış bir şey. Ha, bize bakma yani ben kendim alıyorum komple satıyorum ama bu işin eğer ki uzun süreli düşünecek olsam bu şekilde düşünürüm. Halka arz oldu güzel bir şirket var. Ben bunun orta olmak istiyorum dedikten sonra alırım. Tavan serisi bozulduğunda elimdekinin belli bir miktarını satarım. Ana parayı kurtaran kadarını. Dikkat ettiyseniz %50 ile %60 tavan yani 5 tavan 6 tavan bu iş kilit noktası. Yani 5 tavandan sonra aşırı satış gelmesinin temel sebebi de bu. İnsanlar 5 tavandan sonra aşağı yukarı %50 ile %60 arasında bir kar elde etmiş oluyor. Burada zaten elindekinin %60'ını çıkınca ana parasını kurtarmış oluyor. Yani 5 günde ana paranı kurtarıyorsun ve aldığın hissenin %35'i elinde kalmış oluyor. %33, 35'i her neyse. Ha, hisse 3 tavan yaptığında ne oluyor? 3 tavan yaptığında da %75'ini çıkıyorsun. %24 kar ediyorsun arkadaşım. Yani bu o kadar da mesele edilecek kayıtlar değil. Önemli olan şu kısımda ana paranın azalmaması. Ana parayı kurtardın mı? 25'e kadar şu kısımda gayet temiz. Bunu paylaşmak istedim. Ben olsam halka arz endeksi yapacaksam kendime bu şekilde bir yol izlerim. Ne yani, yani yatırım tavsiyesi danışmanlığı değil. Yani ben olsam ne yapardım tarzında söylediğim cümleler bunlar. Soran arkadaşlar birlikte merak edenler vardır diyerek böyle bir tablo paylaşmak istedim. Kar al niye önemli bunun videosunu da çektim arkadaşlar. İşin esası kar almanın temel mantığı ortalama alım maliyetini düşürmek. Şimdi elimizde 20 lot vardı borusan yatırımda. Kar ala ala sattığımız durumda yani 400 liradan neredeyse maliyetlenmişiz. Kar alarak sattığımız için şu anda 280 liraya düşmüş bizim gerçek maliyetimiz arkadaşlar. Başa baş noktası yani borusan yatırımın fiyatı 280 liraya düşerse biz ancak o zaman Kazandığımız tüm parayı veririz yani. Onun haricinde de her türlü kardayız Allah şükür. Aynı şekilde Sanko için de geçerli. Trendin üzerinde hareket ediyor diyerek 10 10.37'ydi herhalde maliyetlendik. Şu anda maliyetimiz kar aldığımız için 9.85'e çekildi. Yani 9.85'e fiyatı düşerse biz o zaman para kaybedeceğiz anlamı taşır. Onun haricinde hep kardayız. Tabii keşke papilde de yapsaydık onu da. Papilde işte hisse toplamasına biraz güvendik. Fiyatında hareketi aldattı bizi. Aha da buradan gidiyor da nedir? Ve bildiğinizi yapın arkadaşlar. Herkesi dinleyin. Kendi doğrularınızla hareket edin. Vay şuradan bunu gördüm, burada bunu gördüm. Alayım, satayım falan, sakın girmeyin. En basit örneği biri al der size. Alırsınız adam satmıştır hisseyi. Sizin elinizde... O %10 kar var falan diye beklersiniz. Ertesi gün bir eksi %10 çakar. Baka kalırsınız yani o, onu anlatmaya çalışıyor. Zaten birileri sizi al diyorsa eksiye elindekini çakmaya çalışıyordur bunu bile. Neyse sonuç itibariyle zararına mal satmadık. Bu borsa yolculuğuna başladığımızdan beri. Hört bu şekilde. Bu hafta bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Borsa hep yukarı. Temennim o. Beklentilerim o.